Selamlar bu videomuzda sizlerle Fardos disk alı bir yazıcıyı Başka dağıtımlarda nasıl kullanabiliriz Onu göstereceğim Haydi başlayalım Öncelikle dosyayı bu bulut işaretinden indirelim. İstediğiniz formatta indirebilirsiniz Ki ben zaten halihazırda hazırda indirmiştim Burada klasörde göster tıklıyorum Ve daha sonrasında sağ tıklayıp buraya çıkara tıklıyorum Buraya çift tıklayıp Uç filmini açlıyorum daha sonrasında sudo python3 setuppy install diyorum şifrem istiyor şifrenizi yazarken herhangi bir şey gözükmeyecek eğer gözükmesini istiyorsanız kartlardaki videolara bakabilirsiniz burada en altta finishing in depends for pardus image writer diyor bu da kurulumun tamamlandığını gösteriyor Gördüğünüz üzere burada ikinci sayfada çıkmış oldu. Buradan bir kez tıkladım açılıyor. Buradan ISO dosyasını seçip daha sonrasında hangi şey yazdıracağını seçin. Daha sonrasında da eğer Pardus kullanacaksanız ISO 3 içi olarak doğrulayabilirsiniz. Akınla bölümünde de güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdilik sıkıntısız çalışır. Peki ya buna ihtiyacımız kalmadı. Nasıl kaldıracağız? Yine açıklamalar kısmında bulabileceğiniz bağlı komutu yapıştırıp Enter'a tıklayın ve şifrenizi girin. Daha sonrasında birkaç saniye bekleyin. Şimdi işlem tamamlanmış olmalı. Uygulamalar menüsüne gidelim. Gördüğünüz üzere herhangi bir ikinci sayfada ne ikinci sayfa var ne de pardus diskalı bir yazıcı. Bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah bir sonraki videomuza kadar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Müzik